Yaz tatilini nasıl geçirmeli? Özel günler ve bayramlarda çiftler nasıl daha uyumlu olurlar? Kadınlar ve erkekler özel hayatlarını arkadaşlarıyla ne kadar paylaşmalı? Sınırlarımızı ve sinirlerimizi nasıl kontrol ederiz? Kaliteli ve mutlu yaşamın sırlarını aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa anlatacak. Az sonra. Aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa ile beraberiz. Bugün aslında hocamla ilişkileri dair merak edilen birçok soruyu cevap vereceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, var olun. Siz de mekanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee... <gülüyor> i̇yi oldu, iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler hocam. Malum yaz aileniziz. Ben hemen konuya giriş yapmak istiyorum. Aslında birçok da çünkü önemli sorum var. Çiftler yaz mevsimini nasıl değerlendirmeli? Şimdi gerçekten kış döneminde insan depresif ruh hali içinde olabiliyor. E, gidilecek, gezilecek mekanlar az olabiliyor. E, i̇nsan soğuktan, kardan, kıştan, e, kapalı havadan etkileniyor olabilir. E, bunun için de kışın e, stüdyodan nasıl sizlerle e, sahalara iniyoruz zaman zaman siz de mekanlara akıyorsunuz. Aynı şekilde çiftler aileler de Farklı tatil mekanlarına, kültür turizmi olan yerlere, Karadeniz turuna, dünya turuna ve sahillere akabilirler. Yani hayatın akışı devam ederken bizler ailecek bütün yıl çalışmışız. Öğrenciler sınavlarla perişan olmuşlar. işte çalışanlar yorulmuşlar. E tabii ki yazın sıcak havasıyla da kanımız akıyor, biz de hayata akmamız gerekiyor. Bunun için de aile bireyleriyle benim her zaman önerdiğim gibi her hafta toplantılar yaparken tatil özel toplantısıyla, genel kuruluyla bir araya gelmeleri gerekiyor. Herkes seçenek getirsin. Akdeniz sahilimi, Köyümüzde mi geçirelim? Yazdığımıza mı gidelim? Yurt dışına mı gidebiliriz? Herkese, her keseye göre tatil imkanı var. Ondan dolayı ortak bir nokta bulunup ama üç gün, ama beş gün ama imkanları göre herkesin bir hafta tatile gidilebildiği gibi bir ay tatilede analı oğullu babalı kızlı gibi farklı varyasyonlarla kişiler çekirdek ve geniş ailelere ve geldikleri kök ailelerle bu yaz dönemi içinde farklı tatil imkanlarını değerlendirebilirler. Kışında ona göre gidilecek yerler var. Kapalı mekana, açık mekana göre. Bunlar ayarlanabilir. Maksat burada biraz relax olmak, biraz motive olmak, Kapayı biraz dinlenebilmek, abi. farklı bir ortama gidebilmek. Amaç aynı zamanda sevgileri, aşkları, birliktelikleri pekiştirmek ve dargınlıkları barışa dönüştürmek gerekiyor. Yani sık sık Barış sayfaları, beyaz sayfaları açmak gerekiyor. Bunun için de tatil toplantısı yapmak gerekiyor. Ama sorunlar büyükse, kişi takıntılıysa, evet. affedemiyorsa tatil öncesi bir uzmandan yardım alarak nasıl ki bazı kişiler fit olabilmek için, sahillere akabilmek evet. için diyetisyenlere başvuruyorlar. Bizlere de psikologlara ve aile çift danışmanlarına da Tatil öncesi sorunlarını en azından belli bir hal yoluna koymaları gerekiyor. Kısaca tatilin içinde, bavulun içinden diye bir sorunun hortlamaması için yani tatilde de kavga etmemek için öncesine profesyonel yardım almaları gerekiyor. Tatil esnasında da kişinin aniden kafasına gelirse dur ben şu anda sevgilimle veya eşimle veya ailemle tatil deyin, nasıl olsa Ekrem Hoca'nın telefonunu biliyorum, uzmanın adresini biliyorum. Tatil dönüşü şöyle bir uğrarım, çayımı kahvemi içerken, şöyle hoş mekanında gönlüme hoş ederim, affedişe geçerim. Veya eşimden bunun hesabını sorarım demek lazım. Ama her gelene, her yatağımıza gelene, gelen düşünceye yol verirsek yılan akrep gibi terörist düşüncelerle, kaygılarla, endişelerle tatilimizi geçirmeye kalkarsak hem kendimize zehir ederiz, hem partnerimize, eşimize, çocuklarımıza zehir ederiz. Aman dikkat! O yüzden bizim kafamıza, gönlümüze girecek veya kafamızdan, gönlümüzden, dilimize dökülecek sorunlar parmak izli ve şifreli olmalı. Şifrelerden sonra... Nasıl ki telefonlara girilebiliyor, bankamatiklere girilebiliyor. O yüzden ağzımızdan dökülecekleri kontrollü iki düşünüp, beş düşünüp belki bir konuşmak lazım. Halk arasında bir tabir var. Ağzından çıkanı duyuyor musun? İşte buna dikkat ederek ve bilinçli bir şekilde o bir nevi manevi yatırım olan tatillerimizi... Bereketli, iktisatlı ve yüksek kalitede geçirmek gerekiyor. Başta kendimize ve sevdiklerimizde kenetlenmek, barış ilan etmek, beyaz sayfa açmak ve yeni koşullarda yürümek üzere tatile gitmek gerekiyor. Efendim tatilde olanlara iyi tatiller diliyorum. Tatile gitmek isteyenlere de bu bilinçte tatile gitmelerini öneriyorum. Peki hocam özellikle uzun yılları devirmiş çiftleri ayrı tatili öneriyor musunuz? Yani belki kafa dinlemek, hayata es vermek için yoksa aslında beraber plan yapılıp da beraber bir yerlere gidilmeli? Yani zaman zaman kişi ayrı da gidebilir. Annesiyle gidebilir, kendiyle gidebilir, asker arkadaşları ile gidebilir. Ama yani şirket tatilleri dışında veya güvenli ortamların olmadığı, ...durumlarda karşı cinsle tatile gitmeyi önermiyorum. Çünkü belli bir takım kıskançlıklar, aldatmalar, aldatılmalar olabilir. Kişi konumunu atar. Ben şu oteldeyim, şu sahildeyim. İşte iki gün bir kafa dinleyip geleceğim. Şu arkadaşlarımla yani eşler kiminle tatile gittiğini bilirse... ...ve onlara güvenirse, onay verirse o şekilde tatile gitmeli... Yani kısaca biz kendimize yapılmasını istemediğimizi sevgilimize, eşimize yapmayacağımız şekilde elbette eş, dost, akraba ile tatile gidilebilir. Suizanla sebebiyet verecek tatillere gidilmemeli. Hüsnü sebebiyet verecek, sevgiyi, saygıyı, kaliteyi arttıracak, sorumluluğu başımıza, sorumluluğumuzu düşünerek, sorumluluğu alarak, tatil'e gidilebilir yani hesabını verebileceğimiz hı hı. tatillere e, ne diyoruz in e, ama e, suyzanla e, endişeye e, paranoyalara şüphelere güvensizliklere neden olabilecek tatiller out diyoruz o şekilde.